Evet engel yoktan tarihçileri, bu videomda, geçenlerde karşılaytığım bir sorunu anlatmaya Faydalı bir video olacağını istiyorum. Geçtiğimiz günlerde, kompleş oynadığıma güncellemek geldi. Güncellemeyi yaptığımda, eklenti olarak, Android AVG harbi programını bilgisayarına kurdum. Ben de, de genelde bilgisayarım antivirüs programı kullanmıyorum. Kullanmalı M3A ve programını kaldırmak istedim. Genelde C programı kaldırmak için Windows tuşuna basıyorum. Ve denetim bahsatına gidiyoruz. Denetim bahsatına gittiğimizde, programlar, programlar dediğimizde, program ve özellikleri tıkladığımızda, tüm programlarımız ve uygulamalarımız burada görüyor. Şu an AVG antivorist programını burada görmüyorsunuz. Çünkü kaldırdım. Buradan kaldırdım. Ee, buradan kaldırdıktan sonra bende bir program kaldırma e, programı daha var. Şu programda ismini şu an söyleyemiyorum. Söyleyebilirim daha doğrusu. buradan da AVG antivirüs programını kaldırdım. E, kaldırmadan önce e, AVG adresi programını kaldırdıktan sonra bilgisayarıma girdim. Bilgisayarımdan C girdim. C'de program file'a girdik. Şurada e, AVG adresi Program isimli bir klasör vardı. Programı kaldırmama rağmen klasör burada duruyordu. Üstünün sağ tıklayıp şöyle bir ikon var. Şur şurada bir ee, program var. Oldu ile çıkar diye. Böyle tıkıyoruz. Kalk, kalkmayan klasörleri silinmeyen klasörleri için bu programı ben kullanıyorum. Bunu kullanmam rağmen antivirist programımızı kaldıramadık. Kaldıramamda zor da olsa bir programda o AVG antivirist programını kaldırdım. Klautörde hiçbir şey, dur hiçbir şekilde krasır kalmadı ama bu gitar take her like şöyle da mavi kısa kayış çıktı işte asıl sorun burada başladı burada hmm, Gördüğünüz gibi iki seçeneğimiz var. Windows 10 diyor. Alege Antics Cloud Uninstall. Alege Antics Cloud Uninstall. Da bilgisayar açtığımızda Google monta bilgisayar açıyor. Windows ona Windows 10 da bilgisayar açtığınızda Windows on doğal olarak e, hiçbir sorunu karşılaşımadan acılıyor ama her bilgisayar açıp da bu ekran çıkıyor. Bu ekran çıkmaması için biraz internetten araştırma yaptım. Birkaç yöntem denedim ama hiçbir şey Hiçbir işe yaramadı. Ee, şöyle bir uygulama vermişler. AVG Kral diye. Onu çalıştırıp e, kaldır dediğinde kalkıyormuş. O da işe yaramadı. Ekstra bir program. Bunu da çalıştırıp da o da işe yaramıyor. Hatta ben Ağ iç antre tekrar grup tekrar kardırdım o da işe yaramadı. İnternette bir sürü ve faydasız videolar var. Hepsini denedim ama olmadı. Sadece bir yerde şu an yapacağım yöntem işe yaradı ve. A5600 programını kaldırdım ve bu mavi ekran artık çıkmamaya başladı. Ne yaptım şimdi işte size göstereceğim. Ee, baş, başlata gelip e, çalıştırın diyoruz çarıştır dediğimiz en güzel şurada gördüğünüz yazıyı çarıştır yapıştıracaksınız ve bu yazıyı e, açıklama kısmına yazacağım oradan kopyalayıp çalıştır kısmına yapıştırabilirsiniz bu yazıyı yazdıktan sonra Tamam diyoruz, karşımıza sistem yapılandırması çıkıyor. Normalde, internette araştırdığım e, sitede şunu yapıldı. Burada, hizmetler kısmından AVG Antivirusu bulup, oradaki tic işaretinin kalır diyordu ama ben buraya baktığımda e, aynı antenüs programın burada olmadığını fark ettim tesadüfe yani ben biraz daha doldum için ülkeme kısmına geçtiğimde şurada Windows 10 yazıyor yazıyordu. Bir de altta AVK, TÜRİS, KOR yazıyordu. Ben AVK, TÜRİS, KOR yazıyordu. Tıklayıp sil dedim. Sil dedikten sonra Uygula dedim. Uygula dedikten sonra tamam dedim. Bilgisayar yeniden başlattığımda şu mavi işanı artık görmedik. Yani benim yaptığım e, gösterdiğim şekilde yaparsınız AVG e, artı virüs programını mavi işandan kurtular kurt kurtulabilirsiniz umarım eğitici bir video almıştık mı devamı devamı gelmedi için bana destek olun bir sonraki videoda görüşmek üzere.